inanan kimseye, kadın olsun, erkek olsun bilgi sahibi olmasını fark öldü. buyurdu. Herkes gideceği yolu, seçeceği yolu bilecektir. Soracak ve öğrenecektir. İnsanlar için cahillikten daha ağır bir sıfat yoktur. Cahil kimse hayvan ile beraberdir. Hayvan yaptığını ettiğini bilmez. Hayvandır çünkü. Yaptığının ve ettiğinin farkında olmayan bir kimse de cahil oldu mu, o da hayvanların sınıfına iner. Yalnız farkları ne olur? Birisi dört ayaklı, birisi iki ayaklı. Birisi dört ayakla koştuğu, birisi iki ayakla. Farkları bu. <gülüyor> Peki, neyi bilecek? Faydasına olanı da bilecek, zararına olanı da bilecek faydasını ve zararını ayırt etmeyen kimse cahildir. Öyle. Yaptığı hareketin efendim, kıymetini veya kıymet derecesini insanın bilmesi lazımdır. Yaptığı hareketin eğimidir, Kötü müdür? İyiyse çok iyi midir? ise çok kötü müdür diye bilmesi lazımdır. Kötüysa ise <gülüyor> kötü amelini bırakması lazımdır. Kötülüğünü bildiği şeyi bırakması gerekir. İyiyse daha iyisini yapmaya çalışmalıdır. Müslümanlık nedir? Ne emreder bize? Müslümanlık bize emreder. Başka? Kötülüğü yasaklar. Ne kadar ehlik varsa Müslümanlıkta vardır. Ne kadar eğlük varsa Müslümanlığın içindedir. Ne kadar kötülük varsa dünyada Müslümanlığın dışındadır. Müslümanlığın içinde bu kötülük vardır diyecek adam yoktur. Müslümanlık bu bir iyi bir şeydi de bunu bize söylemedi diyerekten <gülüyor> Müslümanlığın öğretmediği bir iyilik de yoktur. <gülüyor> Dışarıda kalsın. <gülüyor> Unuttu Müslümanlar bu iyiliği <gülüyor> değecek. Bir iyilik de Kimse çıkıp söyleyemez filan şey iyiydi de Müslümanlık bunu emretmedi. Bir kimse varsa söylesin filan çok iyi bir şeydi de. Müslümanlık bunu unuttu desin. Olamaz. İnsanların yapabilecekleri gerek sözler gerek vücutlarıyla, gerek paralarıyla Yapabilecekleri her eğiliği Müslümanlık öğretmiştir. Zaten insanlığa eğiliği Müslümanlık öğretmiştir. Ve hiçbir kimse da filan şey kötülük burda Müslümanlık bunu yasak etmediği neydi? bir kötülük de bulamazsın. Bütün eylikler İslam'ın içinde, bütün kötülükler İslam'ın dışındadır. Ve bu. Müslümanlığın <gülüyor> manası bu. Hikmeti bu. Ve bir kimseye bir eylik yaptığı zaman bir mükafat gelecektir. Karşılıksız bırakmayacaktır Allah sallahu ala. Ayağın bir taşa vurursa, dedi halini bir çek bakalım. Acaba bu ayağın bu taşa vurdu, ne için duyuldu. Onun da bir sebebi vardır. Bir kötülük, unuttuğu bir kötülük veya aldırmadan yaptığı bir kötülük oldu da ayağını taşa vurdu. Dünyada cezasız kalan bir kötülük Cevr Dünya'da cezasız kaldıysa, ahirette cezası vardır. ağırdır. Dünyada cezasız kalan kötülük ve mükafatı verilmeyen bir eylikt de yok. Dedik ya, ayında taşat o ee, Şeyh Hasan. durumumuz pek kötü. İşlerimiz bozuk, ortalık kesar. Geçinemiyoruz. Her şeyimiz alt üst. Bize dua et diyor. Şimdi dua aklına gelen insan o da bir gerekeği iyi insandır. Ben de soruyorum, yahu işin bozuk dedi. Efendim, sıkıntıda işin <gülüyor> İşin gün kesap gitmesi, işlerinin bozulması. Bu dünyada hiçbir şey sebepsiz olamaz. Etmeden biçme olamaz. Yağmur yağmadan ot bitemez. Hasılı her şey bir sebebe bağlıdır. Senin bu işlerin bozulması. Tabi biz küçük çark, büyük çark. Böyle dönerken sen tersine dönemezsin, senin çarkın. Bütün dünyada büyük çark tersine döndü mü? Öteki küçük çarkların hepsi de ona tabi olur, onlar da başlar tersine dönmeye. Büyük çark düzgün dönerken hepsi de düşüklerden onunla beraber güzel döner. Büyük çark bozuldu mu? Ondan oyanı hepsi de bozulur. E şimdi. Dünyadaki böyüm çarkı döndürenler zulüm ehlidir, tersinedir. Zulümle döndürüyorlar ve o zulmün yani adaletsizlik ve haksızlık bütün her yerde bu olduğu için Hiçbir memleket görmedi mi ki o memleketin ahalisi haksızlıktan, adaletsizlikten söz et etmesin. Her yerde aynı şikayet, adaletsizlik var. Haksızlık yapıyorlar, hakkımızı vermiyorlar diye efendim hep her yerde bu vardır. Demek ki bütün dünyada zulüm vardır. Zulümdür ki bereketi kaldırır. Zulüm ki efendim insanları birbirlerine düşman yapar. Zulümdür ki insanları birbirleriyle kapıştırır. Zulümdür ki insanları birbirleriyle muharebeye düşürür. Zulümden haklar doğar. Zulümden hastalıklar gelir. Zulümden kutluk gelir. Zulümden her fenalık doğar. Her büyük günahların aslı da zulümdür. Haksızlıktır ve adaletsizliktir. Onun için şeytan ilk baştakılara musallat olur. Hakimlere, hükümdarlara musallat olur. Onları zulme teşvik eder. Zulme teşvik eder. Onlar da zulmeder zulüm bir memlekete geldi mi o memleketin hayrı kaçar. Hayır büter, tükenir. Bereket kalmaz. Muhabbet kalmaz. Saygı sevgi kalmaz. Şimdi soruyorlar ey birbirimizi sayalım ve sevelim bir olalım. E, i̇mkanı var mı? İmkanı var mı? zulüm olan yerde insanlar birbirleriyle barışır mı? Zalim ile mazlum barışır mı? Haksızlık yapabilen, efendim, hakkını alamayan kimse barışır mı? Kendisine zulmedeni mazlum affeder mi? Ezileni ha kayırmayan, ezilenler çok olan yerlerde adalet yoktur. Ezenler bir yerde olduğu müddetçe o yer rahat olamaz. Ezenler ile ezilenler barışır. mı? Kıyma makinasının içerisine atıyor kıyma gibi çekiyor. Çünkü vakitinde barışsın e, mı, barışır O kadar zahmet, eziyet çekiyor. Adaletsizlik, dünyanın çiğisini koparttı. Şimdi orada muharebe, burada kavga, orada kıyakalada ile dünyanın demek ki her yerin de bu vardır. Ve netice itibariyle zulmden dolayı herkesin işleri kesat olmuş, tefsine dönmüş ve şikayete başlanmış. Ne yapacağını şaşırmış ben de diyorum ki yahu peki sana haksızlık yapıyorlar ama senin hiç haksız hareketin yok mu? Nasıldır seni Yaratan'a karşı senin halin ve tavrın nedir ki benden dua istiyorsun? Cenab-ı Hak kulunu ne zaman dairir? onu tanıyıp da ona kulluk ettiği vakitinde Cenab-ı Hak elbette ki kulumu, mümin kullarını ben gayririm, zalimlerin elinde bırakmam diyor. İşlerini genişletirim. Bakan bir müşteri gelir, bir mümine bir seftah eder. O seftahı bir günde yetişir ona, olur iki günde yetişir, olur bir hafta yetişir, olur bir ay yetişir, olur bir yıl yetişir bir seftahı. Öteki size bakarsın, karınca gibi girenin çıkanın girenin çıkanın çok, lakin. Elinde avcına bir şey yok. Eğit gidiyor onu kok. Cenab-ı Hak mumin kulunu kayırır. Dünya ne kadar kesat olsa, işler durgun olsa Cenab-ı Hak dediğimiz gibi bir müşteri yolda En azından bir günlük defakası çıkar, rahat. İşim az ama elhamdülillah bereketim çok. E senin işin çok ama bereketin yok. Sen işin hammallığını yaparsın, zor geçinirsin. Tekisi rahat işler, işinde rahattır, bol geçinir. bu mühim meseledir. Az çalışır, fesat ortalık ama Keser olsun. Bir müşteriyle Allah ona bereket yollar. Sen öte tarafta bin müşteriyle, bin müşteriye hamal gibi çalışırsın, ezilirsin. aldığın bereketi yok. Hayrını bulmazsın. Ya hakimler yiyecek ya hakimler yiyecek elinden ya avukatlar. E sen hekimlere, hakimlere para kazanmaya mı bütün gün? Hayırsız para o. Neden? Bulduğu yok. Allah ile arasını bozmuş o. O diyor, ben vakit bulamıyorum. İbadet yapmaya vakit bulamıyorum. evet sen iş amalı oldun. İş amalı oldun sen de ee, onun için vakit bulamıyorsun. Lakin e, ibadetsiz kazancın hayrını da bulamazsın. Bir kaza gelir ya kendine ya çoluk çocuğuna efendim, Allah uzak gelsin. Hem kendi helak olur, hem eziyete düşer, hem kazandığı, hammol gibi çalışıp da kazandığını da bir defa da bitirir. Ha bakalım, Sonra gelip söyle, e çalışıyoruz yahu vaktimiz var namaz kılmaya, ibadet etmeye. Yahu bana mı edeceksin sen bu ibadeti? Ben sana namaz kıl dediğim vakitte bana ne Allah'a ne bunu edeceksin sen? Sana, sana veren o, bereketi verecek de o, iyiliği verecek de o. Hayırı verecek de o, onun ibadetine ne vakit ayırırsın? Ölen paydaseden yemek mi vakit ayırırsın? Beş ay kadar ibadeti için ayır sana, dört ayda ölen namazın günü versene, bu da beni burada bimindir. Allah'a şükürler olsun, ben dinin bereketinin hayrını göstersin diyerekten elini açasın. Beni işhammalı yapma ya Rabbi. Kulluğunun hizmetinde beni kullan desene ya. Ağzını atsana. Ey gafil insan, ey cahil insan, ey zalim insan. Onun için bütün bu kadar felaketler, hatlar, daklar başına ateş yayıyor. O, orada duracak değil o böyle dönen bir hava var, her tarafı dolaşır. O gibi bütün dolaşacak ateştir o. O da bitecek, tükenecek gibi değil. Rabbisine kulluk yapmak için vakit ayırmayanların başına düşecektir. İbadet et. Namaz kıl. Allah'a kulluk yap dediği vakitte vaktim yok diyenlerin başına düşecektir. Hok şeyler düşecektir. Ya ateş tuzunası dolaşıyor, yürüte dolaşacaktır. Ya Irak'ta kalıp Irak'ta kalacak değil bize. Yok, yaklaşa yaklaşa dolaşacaktır. Keşf ağırlantı bulacaktır. Haksızlık yapanları bulacaktır, adaletsizleri bulacaktır zayıfı ezenleri bulacaktır, hainleri bulacaktır, yalancıları bulacaktır, üskahatçıları bulacaktır, sarhoşları bulacaktır, zinacıları bulacaktır, edepsizleri bulacaktır, dinsizleri bulacaktır, imansızları bulacaktır. İşaretleri var üzerlerinde. Melaike gösterir, onların üzerine düşürür. Onun için bu Söylenen meseleye dikkat et, temiz yolu tut. Pis yollara girme, pis işlere girme. Zalim olma, haksızlığa razı olma. Dinini, imanını, şerefini gözet. Din şerefini ileri tut, ibadet et. Ey insan, mutulasın insan bütün dünyanın orduları üzerine senin perde çeksek unutulamazsın. Bu yetişir size. Evet,